Başka insanların problemleriyle daha çok ilgilenir. Bu onların sıkıntılarla baş etme yöntemi olabilir. Ama bu durum zaten sadece sorunlardan kaçmaya çalışmaya dönüşebilir. Bütün bu iyi niyetli, duygusal tavırları sayesinde çevresi çok geniştir. Çünkü kendi nasıl duygusal bir insana yanındaki insanların da bu duygusal taraflarına dokunmayı da yiyebilir. Onun yanında kimse kolay kolay mantıklı ve soğuk bir tavır sergilemez. Herkesi etkisi altına almakta başarılıdır. başarılıdır. Nazık ve şerkatli bir insan görüntüsü çizer.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 Ve karşısındaki insandan da aynısını bekler. Kaba düşüncesiz insanlarla yapamaz arkadaşlar.